Bugün 12 Ekim 2022 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Uranüsle birleşip Kova burcundaki Satürn'e dik açı yapacak. Genel olarak gergin ve huzursuz hissedebileceğimiz sabah saatlerinde beklenmedik durumlar heyecan yaratırken sorumluluklar ve kuralların kısıtlamaları özgürlüklerimizi sınırlayabilir. Para bir piyasaları ve ekonomik alanlarda da stresler artabilir. Terazi burcundaki güneş ve kova burcundaki satürn arasında etkinleşen üçgen açı görev ve sorumluluklarımıza odaklanmamızı sağlarken otorite figürlerinden bazı destekler alabiliriz. Uzun vadeli yapılanmalar için de gün olumlu değerlendirilebilir. Bugün terazi burcundaki merkür ve koç burcundaki jüpiter arasındaki karşıt açı etkinleşiyor. Geleceğe dair umut ve beklentilerimizin artması yeni girişimler konusunda da cesaret verebilir. Ancak kişisel isteklerimizde bencil ve abartılı tutumlar takınıp karşımızdaki kişilerden daha fazla uyum ve tolerans bekleyebiliriz. İlişkilerdeki alma verme dengesini korumaya çalışmalıyız. Akşam saatlerinde bu burcundaki ay Balık burcundaki Neptünle uyumlu görünümde olacak. Duygusal hassasiyetin ve sezgilerimizin çok yükseleceği bu saatlerde ruhsal çalışmalar ve sanatsal faaliyetlerden de daha fazla verim alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.